Evet arkadaşlar Bu zorlu dönemlerde Ağzım şöyle Yani bu virüs dönemlerinde şimdi Bizi yapacak bir şey bulamayınca Yani böyle Temiz havada böyle bir kafede oturalım dedik İnsanlar artık aynı yerlerden sıkıldı Evet arkadaşlar bugün Babam bizi Şirin ve orta boy Yani küçük bir yere getirdi Burada tatlılar falan da var ama şu anda ben burada küçük bir trambol, ne biliyorum. Burada hareketler yapmayı deniyorum Ben biraz zor oluyor. Şimdi zıplamayı deneyeceğim. Maske çıkartayım. Maskem de şöyle arkadaşlar. Hazırım. Arkadaşlar bir yan korktum böyle dönün dönünce böyle düşeceğim diye. Neyse arkadaşlar videoyu sonuna gelelim.